Bu sefer Filipinlere üçüncü gelişim ve bu sefer keşfedilmeyen, hiç kimse tarafından bilinmeyen bir yer tercih ettim. Filipinlerin şu anda en el değmemiş yerindeyim. Buranın adı Dinagat Adası. İnsanların yaşadığı ve balıkçılıkla geçimli sağladıkları yerden alarak... Çocuk çocuklar burada tekneyle karşıdaki öykü görmüş olduğunuz adadaki okullarına gidiyorlar. Filipinler'de gerçek hayat bu. Herkese selam. Ben Bora Arda. Yeniden Filipinler'deyim. Bu sefer farklı bir rotayı denemek istedim. Şu anda Filipinlerin Dinagat adası adı verilen bölgesindeyim. Burası turistler tarafından bilinen bir yer değil. Hatta Dinagat adası Mindanao bölgesinde kaldığı için daha çok tehlikeli olarak bilinen bir yerde. Filipinlerin el değmemiş bir yerini görme fırsatı yakalamak için buraya gelmeyi tercih ettim. Yeah, what was your name? Name? London. London? Bora. Okay. Hey. Nice to meet you. Yeah. Dinagat adasında Blue Lagoon bölgesindeyim. Arkamda görmüş olduğunuz şu bölge turkuaz yeşili, inanılmaz bir delik var ortada. inanılmaz bir derinlik var. Etrafında da cam gibi tertemiz bir deniz ve yemyeşil limestone kayalıklarla çevrili. Etraf, hindistan cevizi ağaçlarıyla sarılı. Şöyle küçük kabanalar var burada. Burada normalde yemek falan da satılıyor. Hatta taze balık söyleyip burada yiyebiliyorsunuz. Ulaşması hakikaten çok zor bir yer. Buraya gelen Filipinler aslında buradaki adalarda kalmıyor, şehirde kalıyorlar ve yaklaşık bir buçuk saatlik iki saatlik bir feribot yolculuğu ile buraya ulaşıyorlar. O yüzden şu anda kimse yok. Burada iki saat, bir saat bir zaman geçirdik. Şimdi bir sonraki durağımıza doğru yola koyuluyoruz. <gülüyor> gelirken buraya balık avlıyorlardı. Şöyle görmüş olduğunuz zarganayı tuttu. İpek ile yakalıyorlar burada da zarganayı. Aynı yöntemle bizdeki gibi. Şimdi San Roque adı verilen bir deniz kasabasına geldim. Burada daha önce turistlerin geldiğini zannetmiyorum buraya. Şimdi burada sahile çıkıp bir etrafa bakacağım. Elinde insanlar ilk defa kamerayla birini gördüğü için herkes şu anda bana bakıyor. Denizin üzerinde kulübelerde yaşıyor insanlar. Küçük çocuklar burada tekneyle, karşıdaki görmüş olduğunuz adadaki okullarına gidiyorlar. Her gün bu şekilde burada okula gidiyorlar. Biz de şimdi birazdan onların yaşadığı köyü keşfe çıkacağız. Şurada burada San Roque köyüne geldim. Buradan Sa'ang adını verilen bir deniz kabuklusu alacağız. Sangı da birazdan göstereceğim size. da yapılan bir deniz kabuğu. Burası hakikaten San Roque diye geçiyor. Ama daha önce buraya turistlerin geldiğini zannetmiyorum çünkü insanlar Çocuklar arkamda toplanıp bayağı ilgi gösteriyorlar. Denizin üzerinde yaşamlar. Şöyle bakıyorum. Onlar var mı? Evet. Bunlardan yaklaşık 30 tane alacağım. Çünkü tekne sahibi de bizimle yiyecek. Bunu ızgaranın üzerine koyuyorlar. Sirke ve tuz ile sunuluyor. Şu anda bunu bulmak için 5-6 yerle görüştük. 3-4 gün 4 gün önceden sipariş vermek gerekiyor bunu almak için. Ancak şu köye gelip burada asıl yerinden, asıl insanların yaşadığı ve balıkçılıkla geçimini sağladıkları yerden alarak bunun tadına bakacağız. Birazdan ızgarada bakalım tadı nasılmış. Sağang. Şunların tanesi 8 peso, 20 tanesi 3 dolar gibi bir fiyatı var. Birazdan aldığımız sağlıkları ızgara yapacağız. ızgarada tadına bakacağız. Yani i̇nsanlar şurada denizin üzerinde Çalılar ve ağaçlarla tutturulmuş olan evlerde yaşıyorlar. Yani biz de şu anda yine tahtalarla yapılan bir köprüden karaya doğru gidiyoruz. Acayip fakir şartlarda yaşıyorlar burada. Ama herkes mutlu yani hiçbir şekilde. Kimse bana para ver, şunu yap falan demiyor. Herkesin yüzü gülüyor. Yani Filipinler'de gerçek hayat, yaşanan hayat bu. Yürüdüğüm yol şu. Şu şekilde. Yolduğum yerden geçmiş Bakalım nasıl geçeceğiz. Şu suya düşsek herhalde kapmayacağımız hastalık yok. Derenin, çamurun üzerine şu şeyleri yapmışlar. Büyük ihtimal burası oldukça sık bir şekilde su basıyor. Hakikaten tahtalar sallanıyor. Yaş tahtaya basmaz derler ya. Hello! Where you going? Sang, su gba. Oh yes, sang. I ate this sang. I love it. Ya şartlar hakikaten çok acımasız, çok ağır. Ben burada elde kamerayla yürümekten utanıyorum açıkçası. Çünkü insanların hiçbir şeyi yok burada. Biz de yavaş yavaş çamurun içinden, kurulmuş tahtaların üzerinden mutfağa doğru ilerliyoruz. <gülüyor> Filipinler'de San Roque köyündeyim. Dinagat adası bölgesinde. Burada yörenin en makbul deniz canlılarından biri olan Saang'ın tadına bakacağım. Şimdi görmüş olduğunuz şekilde Hindistan cevizi kömüründe Saang pişiyor ızgara olarak. Bunları şu köyden aldık şu anda bulunduğumuz köyden. Saang'ın tanesi 8 peso. 30 tane aldık çünkü burada pişirenler de bizimle birlikte yiyecekler. İçindeki çıkan et çok küçük. Sirke ve deniz tuzuyla birlikte sunuluyor. Şu anda biz de ateşi canlı tutup sağlıklarını pişirmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 10 dakika gibi bir pişirme süresi var. Harlı ateşin üzerine kabukla birlikte atılıyor. Denizden çıktığı halde. Yeni bir yıkama ne bir önce pişirme falan yok. Direkt olduğu gibi atılıyor. Ben birazdan size içinden çıkanı da göstereceğim. Piştikten sonra buluşmak üzere. <gülüyor> Sos ayrılıyor. Daha sonra da şuraya Yemelik ayrılıyor. Evet şu anda sağın tadına bakacağım. Şöyle göstereyim size. Bir tanesini alalım buradan. Bu şekilde sosa batırıyorsunuz. Hmm. Ahtapot gibi ama ahtapotun o tadı gelmiyor. Şu sos hakikaten çok lezzetli yapıyor. Çünkü Şimdi biraz tuz aldık. Acı tuzun üstüne. Bak kaya tuzu. Şimdi irlerden bir tane alayım. şunu da. Şöyle bir sirke ve e, acı biber ile yapılan bir sostan geçiriyorsunuz. Şu şekilde ızgara sağın. Acıktı üstüne. Kaya tuzu. Çok az. Fazla değil. Yine bu biraz fazla oldu ama. Biraz sert topot gibi bir, biraz sert bir eti var. Ama oldukça elizekli. Filipinler'de sağlık keyfi. Yani şu ağaç yoldan çocuklar Koşar gibi geçiyor. Ben 2 saatte geçtim. Çünkü o tahtaların hepsi sallanıyor. Sallandığı için girmek zor. Bir kısmı da yaş tahta. Yani çatlayan yerleri var. Yanlış yere bastığınız zaman aşağıya lahm çukuruna düşüyorsunuz. Şöyle gösteriyorum aynı zamanda köyün içinden. Biliyoruz. Okey. Gülnan ayrılıyoruz. adasında ada turumuz devam ediyor. Şu anda Filipinler'de Surigao şehrindeyim. Burada Filipinlerin dilinde Palenque olarak geçiyor burası. Burası taze sebze ve meyvelerin, balıkların satıldığı bir market. Birazdan burada gezeceğim. Size etrafı göstereceğim ve fiyatlardan bahsedeceğim. Şöyle şimdi sol taraftan başlamak istiyorum. Karides'in fiyatı 320. Yani yaklaşık 6 dolar gibi bir fiyatı var. Şimdi burada daha sabah erken henüz burada balıkçılar yeni balıklarını alıyor. Burada da markete getirip satıyorlar. Ben de daha henüz bir şey yemedim. Birazdan kahvaltı yapacağım. Bir şey yemek için buradan sağdan soldan bir şeyler seçeceğiz, Pişirmeye çalışacağız. Bakalım artık ne bulursak. Şöyle yengeçler Dengesizlerse sorun mu? Bizimiz nasıl olur <gülüyor> abi? Baksana bir. Aa, Ne Burada büyük balıkları satıldığı yer. Gelafikunu. How much kilo? 3.60 Şimdi buradan balığı seçip şurada karşıda görmüş olduğunuz yerde yaptırmaya çalışacağız. Arkamda görmüş olduğunuz balık da 50 kilo civarında bir tuna. Boras'ın adı? Yanis. Yanis. Yanis. Boras'ın adı. Boras'ın Rigao'daki marketten, Palenque'den çekimler bu kadardı. Şimdi bir sonraki durağımız olan otobüs durağına doğru yola çıkıyorum. Buradan daha sonra Bretanya adalarına geçeceğiz. Biz bugün uzun bir yolculuk bekliyor, yaklaşık 6 saatlik. Şimdi tricycle'a binmek üzereyim. Birazdan otobüs durağında görüşmek üzere. Dinagat'tan bugün yola çıktık. Yaklaşık 7 saatlik bir otobüs yolculuğu ile şu anda Bretanya'ya ulaştım. İnanılmaz bir manzara var. Gün batıyor şu anda. Ben de şimdi burada manzaranın tadını çıkartıyorum. Feribotla ile 2,5-3 saatte şehre vardım. Daha sonra oradan 3 ayrı otobüs ile buraya ulaştım. Yani inanılmaz uzak bir yer. Ama yani şu manzara... Hakikaten olayı bitiriyor. Gerçekten harika bir yer burası. Çoğu insanın bilmediği bir yer. Yani Filipinlere gelip de burayı görmeyen birçok insan var. Bu benim Filipinlere üçüncü gelişim. Ve her seferinde diyorum ki ben bu ülkeyi gezmemişim. Burada hakikaten görülmesi gereken çok fazla yer var. Şu anda Bretanya adasında gün batıyor. Arkamızda Hindistan cevizi ağaçları. Şöyle de bir iskelede yürüyorum. Burası bir ada değil yani burası bir sahil kasabası şurada karşıda da görmüş olduğunuz şekilde küçük adacıklar var. Bu küçük adacıkları turlar düzenleniyor. Yarın sabah şu çevredeki adalara gidip etrafta ne var ne yoktur bir bakacağım. Şu huzur, şu sessizlik. Şimdi ben burada size görüntü gösteriyorum ama Beş Duyu diye bir şey var. Yani şu anda etraftan Böyle yanık Hindistan cevizi, kömürü, yanığı, kokusu var. Herkes ızgara balığını pişiriyor. Ve inanılmaz huzurlu bir arka plan var. Gün batıyor şu anda. Burası Siyargao ya benziyor biraz, yani şu köprüden dolayı Siargao'yu biraz andırıyor ama Siargao'nun keşfedilmemiş hali desek daha doğru olur. 12 saatlik yolculuk ile buraya ulaştık. Günümün tamamı sabah 4'ten itibaren günümün tamamı bugün yolda geçti. Ama zaten geziyor olmanın, yolda olmanın özelliği bu. Evet, Bretanya adalarında bir gün daha bitiyor. Bugünkü videomun sonu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.